Kendimi odalara kapadım, sensiz uyandım Geceleri sensiz olmuyor İçimdeki yangını bir bilsen Kimsesiz yapayalnız Geceler sensiz geçmiyor Geceler uzun, geceler bitmiyor Seni saklarımda, düşlerimde, kalbimde saklarım, da, düşlerim de, kalbim de saklarım. Kendimi odalara kapadım, sensiz uyandım Geceleri sensiz olmuyor içimdeki yangın Bir bile bilsen kimsesiz yapayalnız Geceler sensiz geçmiyor Geceler uzun, geceler bitmiyor Seni da düşlerimde, kalbimde saklarım Ufuktan ışık gelir, gecelerimizi aydınlatır Uzun uzun, geceler bitmez Her gecem sensiz geçmez